Selam Boğa Burcu arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz sevgili boğalar Şengül'ün sihirli fanları kanalına hoş geldiniz İnşallah iyisinizdir sevgili boğa arkadaşlarım sizler için gördüğünüz gibi zaten söylemeye gerek yok yine büyük fincanıma döndüm bir öyle bir böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum Sizler için Kasım ayı genel yorumu yapacağım sevgili arkadaşlar ardından da tarot açacağım daha fazla uzatmadan bakayım Kasım ayında benim sevgili güçlü boğalarımı neler bekliyor aşk hayatı, iş hayatı, sağlık durumu vesaire derken şöyle bir bakacağız bakalım. Hmm. Buyurun sevgili boğalar. Evet, güçlü boğalar. Şöyle bir çevirelim. Çok güzel, harika canlarım benim. Hmm. Kısa kısa da olsa yurt içi, yurt dışı seyahatleriniz çıkmış. Evet sevgili bu arkadaşlarım ama temiz çıkmış. Allah için bakın burada da görülüyor. Tertemiz. Yollar karanlık değil. Yollarınız zaman Allah'ım ne kadar. Bu nedir Allah aşkına sevgili boğalar. Taşınmalar çıkmış. Yolculuklar çıkmış. İş seyahatleri çıkmış. Yani bu kadar yıldır şu kahve falına bakarım. Bu kadar yola ilk kez rastlıyorum. Bu nedir saymayacağım yani. Saysam 20 tane rahat çıkar. Çok güzel ama tertemiz çıkmış. Güzel harika. Aman Allah'ım bu da neyin nesi ve bu yolların şöyle bir bakayım kafadan söylemeyeyim de canlar çok ilginç. Saysam mı ki ya 1 2 3 4 5 6 7 aman Allah'ım tam 7 tanesi bakın. 8, 8 tanesi evlilik için yolların ucunda dev gelinler çıkmış. Dev gelinler derken yanlış anlamasın boğa kardeşlerim. Bey olan kardeşlerim fark etmiyor bu gelinler farklı burçların gelinleri olabilir bay bayan hepinize söylüyorum boğa bayanları sizler de olabilirsiniz bakın ben cinsiyet vermiyorum ben gördüğüm gelinleri söylüyorum çoğu kısmet çoğu evlilik işleri anlaşmalar ortak noktada anlaşmalar ya sizin bu fal harbi çok baya bir şanslı çıkmış canlar çok güzel çıkmış ay ben şunu şöyle bir bakayım çok ilginç şeyler çıkmış burada. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Özellikle de adında Z harfi olan arkadaşlarım, F harfi olan bayanlar diyeceğim. S harfi olanlar, Ş harfi olanlar. Ay benim harfim de çıkmış. Gelinsin ya. Gelin olacaksınız. Gelin sevgili boğa arkadaşlarım. Bayanlar gelin oluyorsunuz. Hadi bakayım. Kısa bir mesafe ama sizi bekleyen biri var. Evet, sizi kız ya yani gelin olacaksınız derken illa ki hemen Kasım ayı içerisinde evlenip gideceksin anlamında değil. Bu harftekilere güzel kısmet gelecek anlamında taşıyor bu sevgili arkadaşlarım. Yanlış anlaşılmasın. Bekliyorsundur. Hoş bir kısmet. Hemen yolunuzun başında. Zaten sizi bekliyor. Çok güzel çıkmış sizin bu falınız. Sevgili boğalar aman Allah'ım ortak noktada anlaşmalar kötü çıkmamış. Çok güzel çıkmış. Çok güzel. Adında T harfi. E harfi olan arkadaşlarım. C harfi Olan arkadaşlarım güzel insanlar biraz sabredin bakın biraz sabredin A harfinde olanlar gözümün gördüklerini söylüyorum R harfinde olanlar K harfi olan arkadaşlarım iş hayatınızda S harfi Ş harfi bu nedir 29 harf birbirine girmiş durumda bakın samimi söylüyorum hemen şu noktada dip kısımda güzel kardeşlerim birazcık sabırlı olun falınız çok güzel çıkmış Zaten açar açmaz anladım. Bu harfteki arkadaşlarıma iş hayatınızla alakalı bu. Birazcık sabırlı olun. Sizin i harfiniz tepe taklak olmuş. Fazla değil. Bir süre sonra bakın temiz yol sizi bekliyor. Biraz sabırlı olun. Bu nedir i harfi? Kariyerde. İş hayatınızda tekrarında bu şekil yükselmeye gideceksiniz demektir. Ama ters şu anda. Bundan dolayı sizin harfler birbirine girmiş. Tepe taklak olmuşsunuz. Kariyerinizle alakalı sevgili boğalar bu harflerini saydığım arkadaşlarım yaşın hiç önemi yok cinsiyet yok genele söylüyorum bunu daha sonra bakın fazla yok hemen yukarıya doğru bakın güzel bir gelecek sizi bekliyor ya tertemiz tamam bir aylık bir açılım bu ama falınız çok güzel çıkmış canlar vallahi çok güzel çıkmış biraz sabırlı olun sizler de temiz yere doğru gideceksiniz bakayım tabağım ne gösterecek daha ona bakacağız. Güzel balıklar çıkmış aman Allah'ım barışlarınız çok fazla çıkmış çok güzel evlilikler sizde çok çıkmış sevgili bu arkadaşlarım güzel insanlar sadece maddi olarak örneğin çalışıyorsunuz veya emeklisiniz ev hanımısınız eşiniz çalışıyor değil mi biraz bu arkadaşlarımla hafiften böyle hani bir laf vardır kemeri biraz sıkalım değil mi bütçemiz açısından biraz bu durum çıkmış canlar biraz kısıtlı var. Bazı arkadaşlarımda kısıtlılık var. Dip kısımda çıkmış bu. Ya kredi çektiniz, ev aldınız, iş kurdunuz, araç aldınız. Kredi, devlet işi. O bitmeden rahat yüzü yok. Onun kaç işi yok sevgili arkadaşlarım. Borcun altına girdikse artık o ödenene kadar vitrinlere bakmayacağız. Bazı şeyleri istemeyeceğiz. Biraz böyle bir durumlarınız çıkmış. Hani istediğimi alamıyorum, ay başını getiremiyorum gibilerden. Bazı arkadaşlarım da bu durumlar çıkmış. Üstünüz de kapalı çıkmış. Biraz daha sabırlı olun. Şu borcun altından bir kalkın siz. Çünkü devlet işinin affı yok. Bunu biliyoruz değil mi canlar? Böyle bir kredi borcu ödeyenler var burada. Bundan dolayı ne yapacaksın? 6 ay, 1 yıl aynı giyimi giyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yorgana göre uzatacağız ayağımızı. Sıkacağız kemeri. Başka çare yok sevgili arkadaşlarım. Gelelim enerjinize. Enerji süper çıkmış. Güzel. Küçük çaplı bir iniş çıkışlar var ama o kadar. Hepimizde var bu sevgili boğalar. Ama onun dışında gerçekten süpersiniz. Benden size söylemesi. Sağlığınıza gelince sağlık da yine süper çıkmış sizde. Küçük çaplılar var ama onları saymayalım güzel kardeşlerim. Artı şunu da söyleyeyim. Sağlık açısından komşunuz, arkadaşınız, dostunuz, anne, baba, kardeş gibi... Ya kış mevsimine giriyoruz grip mi olduk? Başımız mı ağrıyor? Belimiz mi ağrıyor? Aman Allah'ım size bakmaya gelecekler. Size destek verecekler. Bir de böyle bir güzellik çıkmış burada. Yani ihmal etmeyecekler canlar. Böyle de bir güzellik çıkıp hani size destek verecekler. Sağlığınız da fena değil. Güzel çıkmış. Size bir de aslan çıkmış. Güç geliyor güç. Sevgili bu arkadaşlarım aman şu burçların adını karıştırmadan şunu tamamlayayım. Çünkü koçtan hemen size geçtim. Çok güzel çift çift balıklarınız çıkmış. Güzel temiz haberler alacaksınız. Evet güzel temiz haberler alacaksınız. Ve şunu da söyleyeyim size. Sizde de aynı şekliyle çıkmış. Sizin küs olduğunuz eski eş eski sevgili vesaire onlar daha çok çabalayacaklar canlar. Sizlerle barışmak için. Hakikaten onlardan haber gelecek sizlere onlar size haber gönderecek ve bir de şunu da söyleyeyim belki de benim söylememle midir kadersel midir neyin nesiyse maddi sıkıntısı olan arkadaşlarım veya aşk hayatında sıkıntıları olan arkadaşlarım veya evliliğinizde sıkıntılarınız mı var kabullenici olacaksınız bir şeyleri kabulleneceksiniz bir de arayı düzeltmek isteyeceksiniz böyle bir mülayim bir hal olacak sizlerde hiç merak etmeyin iş hayatınız güzel çıkmış çoğu arkadaşımın Çoğu bu arkadaşımın iş hayatı süper çıkmış. Güzel. Başarılı yere doğru gidiyorsunuz. Borçlu harçlı olanlar harçlı. onlara ayrı. Onların biraz daha çabalaması gerekiyor. Çok güzel. Hakikaten. Bekledikleriniz kim? Misafir mi bekliyorsunuz canlar siz? Yurt dışından yakınlarınız mı gelecek? Yoksa size talip kısmet mi geliyor? Canlar evet geliyorlar. Kimi bekliyorsanız o insanlar geliyor samimi söylüyorum bakın karşıdan karşıya ya bir yanına bir gelsin bakalım değil mi karşı taraf uçaktan inmiş veya farklı bir şehirden geliyor bakın nasıl kollarınızı açmışsınız karşı tarafta üstünüze atlayacak gibi çok güzel çok güzel beklediğiniz konuklar misafirler artık ne bekliyorsanız bu insanlar her kimse temiz duygularla tertemiz geliyorlar haberiniz olsun sevgili bu arkadaşlarım sizin bu falınız muazzam güzel çıkmış gerçekten çok güzel çıkmış bayıldım diyebilirim daha tabağıma geçmedim ama ben size şunu söyleyeyim valla daha diğer burçlara da bakmadım ama sevgili bu arkadaşlarım bay bayan hepinize söylüyorum sanırım daha ikinci burçsunuz bu Kasım ayı içerisinde hani büyük de konuşmuyorum belki diğer burçlar da güzel çıkabilir onu bilemem daha geçmedim çünkü onlara bu Kasım ayı içerisinde en şanslı sizsiniz gibi geldi bana hayırdır hadi bakalım çok güzel harika bayıldım buna bayıldım diyebilirim sevgili arkadaşlarım çok güzel kısmet üstüne kısmetler geliyor ya evlilikler çok fazla çıkmış tanışmalar çok fazla çıkmış sizde tertemiz çıkmış canlar biraz adında e harfi olan sevgili boğa arkadaşlarım birazcık bakın size Adında E harfi, S harfi, A harfi olan sevgili boğa arkadaşlarım. Birazcık böyle o kısa dönem içerisinde bunu size de gösterebilirim. Bakın burada da resmen çıkmış. Karanlığı görün içinde harfler. Resmen iki tane kuş. Biraz böyle küçük çaplı. Küçük ama bakın burada küçücük. Küçücük. Çevresi aydınlık. Küçük çaplı size biraz sıkıntılı haberler gelebilir. Bundan dolayı. Canınız sıkkın olabilir sevgili bu arkadaşlarım. Dört dörtlük yaşantı var mı? Yok. Ama siz onu da aşacaksınız. Şimdi bu harfteki arkadaşlarımızın eski sevgiliniz olabilir, eski eşiniz olabilir ya da uzaktan uzağa hoşlandığınız, etkilendiğiniz kişiler olabilir. Adında E harfi olan, S harfi, A harfi olan arkadaşlarıma söylüyorum. Hani sıkıntılı haber alacaksınız dedim ya. Evet bu arkadaşlarım Etkilendiğiniz, hoşlandığınız, aşık olduğunuz her kim ise bu insan size sırtını dönmüş. %95 her şey süper çıkmış. Sadece bu 3 kişi veya 3 kişiler bakın resmen burada size arkasını dönmüş bu insan eksiniz de olabilir. Farklı bir tarafa kafayı çevirmiş. Yani başka birine kafa takmış. Tamam bundan dolayı böyle bir küçük çaplı, bir olumsuz. Ben bunu küçük çaplı diyorum. Çünkü kimse dünyada bir tane değil değil mi? Ya ben öldümse Ayşe var, Fatma var arkadaşım. Bitti bu kadar. Bitti. Onu diyorum yani. Tabii ki herkes bir tane. Ama cinsiyet olarak ben bir tane değilim. Sevgili arkadaşım hiç üzmeyin kendinizi. Her şeyin hayırlısı. Tamam. Ama onu da atlatacaksınız. Biraz ağlayacaksın, sızlayacaksın ama ah canım benim resmen de çıkmışsın burada ve bu harftekilerde bizim söylemek durumundayım bayansınız canlar resmen iki büklüm şekliyle ağlıyorsun niye ağlıyorsun ya bırak Allah aşkına tertemiz yere doğru gideceksin bırak bir miktar 3-5 gün ağlayacaksın ondan sonrası seninle yoluna güzel bir balık geliyor haberin yok hadi bakalım çok güzel yere doğru gideceksiniz bilmiyorum benim içimden bir his Kasım ayı içerisinde en şanslı sizsiniz diyor. Bakalım diğer burçlara da bakacağız canlar. Şimdi şu anda siz daha ikincisiniz. Evet. Şöyle görün. Aksın. Ekrana niye tutuyorsun diyorlar. Tamam. Tutmuyorum. Evet. Sevgili boğalar. Sevgili boğalar. Çok güzel. Balıkların kuyrukları çıkmaya başladı. Çok güzel. Hmm bazı boğa arkadaşlarımın tabi %100 hepinize söylemiyorum herkesin adağı kabul olur mu olmaz canlar burada koyun çıkmış adağınız kabul olmuş sizlerin hissediyorum ya bu ayın şanslısı sizsiniz gibime geliyordur bakalım şu diğerlerine de bir bakalım canlar ama şans var acayip derecede şanslı çıkacaksınız siz bu Kasım ayı içerisinde çok güzel şanslarınız var bol bol balıklarınız çıkmış çok dua ediyorsunuz Sevgili arkadaşlar burada dua ederken çıkmışsınız ama bu dua eden arkadaşlarımın duası zaten kabul olmuş. Sadece sıranızı bekleyin. Gerçekten sıranızı bekleyin. Balıklar sırt sırta geliyor ya. Çok güzel. Kasım ayı sizler için mükemmel bence. Hiç merak etmeyin ve hızlı da haber alacaksınız canlar. Adında T harfi olan arkadaşlarım yine aynı şekliyle adında T harfi olan arkadaşlardan haber alacaksınız neyle haber alacaksınız hemen yanında i harfi çıktığı için kariyerle alakalı iş hayatınızla alakalı hızlı temiz haberler alacaksınız benden söylemesi yine aynı burada da çıkmış Bayağı bir bol bol taşınmalar var sizde ya iş hayatıyla alakalı şehir dışına gidiyorsunuz sevgili boğalar ya da ev taşıyorsunuz taşıyın gittiğiniz yer güzel gelecek size gerçekten kötü değil Gittiğiniz yer size güzel gelecek. Hiç merak etmeyin. Bayağı bir köklü temel atacaksınız. Gittiğiniz yerde. Yalnız küçük çaplı affınıza sığınıyorum canlar. Burada küçük çaplı bir cenaze çıkmış. Olabilir. Yaşlı biridir. Hiç merak etmeyin. Ona da yapacak bir şey yok. Ne diyeyim Allah taksiratını affetsin. Küçük çaplı bir cenaze. Yaşlı olabilir diyorum bakın. Bunu da gördüğüm an söylemek durumundayım. Tamam. Şimdi evet çok güzel. Size burada verilen mesaj... Az önce de hissettim zaten canlar size burada Kasım ayı içerisinde verilen mesaj Boğa hakkın olanı alacaksın diyor aman Allah'ım çok güzel harikasınız ya Vallahi sakın diyor nasıl diyeyim dengeni bozma sakın karamsar olma Senin olan sana gelecek hakkını alacaksın hiç merak etme diyor sizlere evren mesaj veriyor sevgili o arkadaşlarım bay bayan hepinize söylüyorum adeta öyle bir şey görünüyor ki burada bir de üstüne sevgi arsızına döneceksiniz ya ya bu nedir Allah aşkına çok güzel harika çıkmış Allah bozmasın sevgili boğalar çok güzel çıkmış çok güzel çıkmış kötü bir şey yok sadece küçük bir cenaze yaşlı birinin cenazesi diye düşünüyorum onu da kurcalamayalım yoğun bakımda yatan bir hastadır canlar onu da kurcalamayacağım neymiş neymiş bu kardeşlerim Kasım ayı içerisinde size verilen mesaj hakkın olan sana geliyor diyor aman Allah'ım çok güzel yok böyle bir şey hadi bakalım çok güzel hakkınız olan neyse bu bir miras olabilir aman Allah'ım buyurun dengeni kaydırma karamsar olma Şans demektir bakın. Şans kartıdır bu kartımız. Hem denge kaybı kartıdır hem şanslı yere doğru gideceksin kartıdır. Bir tesadüf bakın. Sevgili arkadaşlarım sakın karamsar olmayın. Zaman zaman küçük çaplı aksiliklerle karşılaşacağız. Dört dörtlük yaşantı yok. Değil mi? Sakın dengemizi kaydırmayalım. Karamsar olmayalım. Şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Hakkınız olan size gelecek haberiniz olsun şanslısınız şanslısınız şanslısınız sevgili boğa arkadaşlarım bakalım tarotcuğum ne söyleyecek sizler için evet sevgili boğa arkadaşlarım dünya kadar mutluluk iş hayatında çünkü bekliyorsun merak etme hakkın olan gelecek hiç merak etme dinlen sessizliğe çekil evet buyurun geldi mutluluk Aşk hayatı gördünüz mü? Sevgili Boğalar Gerçek aşkla tanışacaksınız Buyurun sürprizler geliyor Daha fazla açık da bozmayacağım Daha fazla açık bozmayacağım Haberiniz olsun Korku yok Baş var Görüyor musunuz? Korku yok Ardından da güven geliyor Aile geliyor Aile yardımları geliyor Sevgili Boğa arkadaşlarım Güzel insanlar iş hayatınız Evet Biraz mücadele istiyor Dünya kadar mutlu olmak için arkadaşlarım öncesinde mücadele vermiş çalışmışlar zaman gelmiş arayış içine girmişler Hani geçmiş adına söylüyorum bunları canlar bir şekilde aşağıya yukarıya derken bakın hak ettiğinizi alacaksınız Yıldız kartının sonu mutluluk demektir mutlu bitiş demektir mutlu aşk demektir ama biz şu an burada aşka bakmıyoruz Mutlu iş de demektir. İş, iş. Biz işe bakıyoruz şu an burada. Yani iş hayatınız mutlulukla bitecek. Bitti. Gelelim aşk hayatınıza. Sürpriz var sevgili boğalar. Gerçek aşkla tanışacaksınız diyor. O kadar çok çıkmış ki burada aman Allah'ım ne kadar güzel. Sürprizler geliyor. Gelen sürprizleri sıkı sıkı sarın. Kaçırmayın onları. Onlar gerçek aşk. Onlar gerçek Kötü niyetle de değiller. Tertemiz çıkmışlar. Ha? Onu da söyleyeyim. Sevgili arkadaşlarım. Sadece bazı şuradaki bazı bayan arkadaşlarımıza yani ben her zaman söylüyorum. Yüzde yüz. Herkes şanslı çıkar mı? Çıkmaz. O an orada kaybediyorsun ama başka yerden kazanacaksın. Hemen uzun da bir balık yanına geliyor. Demek ki hayırlısı buymuş değil mi? Ağlamaya, sızlamaya gerek yok. Gelelim sağlığımıza. Bakın sağlık konusunda son derece dikkatli olacaksınız sevgili boğalar dikkatlilik demektir çünkü korkuyorsun sağlığımı kaybederim korkusu duyuyorsun korkmana gerek yok güven bedenine güven kendine güven ailene de güven destek de göreceksiniz bakımlar da gelecek sizlere çok güzel çıkmış harika bayıldım yani bayıldım şöyle bir bakın hiç ölüm kartı var mı burada işte bu biraz daha bekle diyor bakın sabırla bekle Hakkınız olan size geliyor sevgili boğalar. Sizin fal çok güzel çıktı. Gerçekten. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde bitermiş. Oldu mu? Oldu. Hadi bakalım sevgili boğa arkadaşım. Sabrettin, bekledin, mücadele ettin. Sonunda hakkınız olan mesaj size geldi. Evet sevgili boğa arkadaşlarım. Bayıldım ben sizin bu kahvenize bu ay. İnşallah hep böyle gider. Sevgili arkadaşlarım, Kasım ayı genel yorumunuzu tamamlamış durumdayım. Bunu beğendiyseniz demiyorum artık. Zaten durum ortada. Sevgili arkadaşlar, sevgili boğacıklarım, güçlü boğalarım benim. Evet, sevgili arkadaşlarım, bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Hadi bye.